ona bir hazine indirilse ya da beraberinde bir melek gezip dolaşsa ya diyorlar diye sana vahy olan vahyin bir kısmını terk edecek olursun ve bundan dolayı da göğsün daralır. Sen yalnızca bir uyarıcısın. Allah ise her şeye vekildir. Yoksa onu kendi de uydurdu mu diyorlar. O halde sen de onlara de ki haydi siz de onun gibi uydurulmuş on sure getirin.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 Yemi de Cudi dağı üzerine oturdu. O zalim kavme böylece dünyadan uzak olsun denildi. Nuh Rabbine niyaz edip dedi ki, Ey Rabbim, oğlum benim ehlimdendi. Senin vaadin de elbette haktır ve gerçektir. Ve sen hakimleri hakimisin. Allah, ey Nuh, bu kesinlikle senin ehlin ailenden değildir. Çünkü o salih olmayan bir amel sahibidir.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 veya salih kavminin başına gelen musibetler gibi bir musibete uğratmasın. Lut kavmi de sizden uzak değildir. Rabbinizden mağfiret dileyin. sorana tevbe ile yönelin. Şüphesiz ki benim Rabbim çok merhametlidir. Çok sevendir. Dediler ki ey şu ayıp, biz seni söylediklerinin çoğundan bir şey anlamıyoruz. Ayrıca seni içimizde çok zayıf biri olarak görüyoruz.